Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ekranda da gördüğünüz üzere Asfalt 8 oynuyoruz. <gülüyor> evet arkadaşlar Asfalt 8 oynayacağız bu bölüm bugün. Evet Burası oyunların Arkadaşlar. Buradan birçok şey yapabiliyorsunuz. Paranın üstüne tıkladığınızda arkadaşlar. Burada parayla alabileceğiniz. Yani oyun parasının üstüne tıkladığınızda. Gerçek lirayla alabileceğiniz şeyler var. Kaynaştırma puanı, elmas, altın alabiliyorsunuz. Öyle araba malzemeleri. Ve arkadaşlar. Size günde ücretsiz bundan veriyor. Alıyor. Alın kesinlikle ücretsiz hızlar bu parçaları veriyor çünkü. Yani o bence lazım oluyor o kesinlikler o parçalar arkadaşlar. Daha sonra onları nereden kaydediyorsunuz yani deponuzda bulamazsınız. Burada depola depola depola ya da takaset takaset takaset var. Takasete yaparsanız 350 bundan kazanıyorsunuz. Demezseniz de, deponun 140 alanı varmış, 105 dolu, 805, 140 değil, 840, 805 dolu, buradan gereksiz malzemeler, istemediğiniz malzemeler varsa satın, para gelir. yani şu şeyde, burada da oyuna başlamadan önce kullanacağım şeyler var arkadaşlar, burada da hangileri hangileri tek zamanlar var, ve arkadaşlar festival adında bir bölüm var arkadaşlar. E, burada da size haftada veya günde bir şey veriyor arkadaşlar. O yüzden yani ondan dolayı e, bunlara da girmeyi unutmayın. Haftada bir ücretsiz araba veriyor. Yani ücretsiz değil buraya kadar gelince araba veriyor süslere. Evet gördüğünüz gibi. Burada da arkadaşlar günlük görevler var mesela. Beşinci gün tamamen tamamlanmış. Altıncı gün çok boş. Yedinci gün çok boş. Sekizinci gün daha açılmamış. Öyle arkadaşlar. Bu görevleri de yaparsanız bundan kazanıyorsunuz. Evet arkadaşlar oynatıyoruz. Evet arkadaşlar burada da günlük ödüller var. Mesela bin kredi kazan diyor. Sonra şu şu orada bir yarışta üç kez takla at. Şurada bir yarışta 400 viril yapıyor. Evet, burada böyle günlük şeyleriniz var. Arkadaşlar bir de oraya şuradan girebiliyorsunuz. Şu bölümden girebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Burada da böyle etkinlik etkinlik falan var. Ödülleriniz oluyor burada. Onları alın yani ödül geldiğinde. 10.000 kredi verdi mesela. Para verdi. Onlar dişinize işinize yarar ilerleyen, ilerleyen zamanlarda araba alacağınızda falan Bir de festival paraları verdi bize. İkincisinden de arkadaşlar şöyle. Evet. Meslağına da gitmek için dokunuyor Burada iki gün iki saate Meslağ'a bu gidecek. Ama hemen yarışalım arkadaşlar. Ferrari Fxxk ile yapıyoruz. Arkadaşlar burada malzemem yok. Yükseltmek için zaten yükseltmem. 7 milyona kaynaştırma parası biriktiriyorum. Çok güzel bir araba alıyor. Ben, ben sevdim. O yüzden de biriktiriyorum. Evet. Kesinlikle burada böyle adamları kaza yaptırın. Daha çok para geliyor falan. Nitronunuz artıyor adamlara. Kurdukça. O yüzden kesinlikle adamları kırmayı Mırmayı unutmayın. Şu altıya daha yetişebilir miyim yok? Eyvah eyvah. Aha yetiştik. Şuradan birincilik önüme geçmek istedi geçemedi. Uuu hepsini yuttum. Ayır. Geçme önüme tamamdır. Şuradan bir takla. Ah be çok güzel olmadı. Neyse güzeldir. Arkadaşlar güzel gidiyoruz. Şu anda birinciliğimizi koruyoruz. Anca geldiler onlar anca anca. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi. Harita var. Orada da adamların ne kadar size yaklaştığını veya ne kadar uzakta olduğunu görebiliyorsunuz. Sıslah i̇şte şu an benim ekranımda. Adam gözüküyor ama çok minik. Şuradan da takla. Mesela şu an hiç gözükmüyor arkadaşlar. Bir atamadım taklayı. Bunu da söylemeyeceğim. Şuradan da takla. Hadi tamamdır. Görev tamamladık arkadaşlar. Zaten alttan çıkıp gösteriyorsa görev tamamlandı. Yazısı geçti gördüyseniz. Nitro üzemek The drift. Onlar da arkadaşlar yapın. Bu <gülüyor> <gülüyor> arada arkadaşlar bitişe çok yaklaştık. Ama, çok ama çok yaklaştık. yani İnanmayacaksınız. Diyecektim ki bitirdik. <gülüyor> Birinci olan İsmail Nail Ha Lu arkadaşlar burada da bunlardan veriyor. Evet. 612 lira kullanmış. Çoklu bonusu almadığımız için şey yapmadık. Eğer reklam izlerseniz arkadaşlar 10.000 lira 10 bin, 11 bin 16 lira verecek size onun yerine. Evet arkadaşlar festival parasına bak diyor. Şimdi deyim. 3.000 evet, kredimizi aldık arkadaşlar. Bunları da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Para para para. para. Geliyor para. Evet arkadaşlar burada da sizi daha önce yenenler gözüküyor arkadaşlar. Mesela benim rekorumun 21 saat önce falan görüyorsunuz. ne kadar yandığını. Ben 8.827 yapmışım. 8.000 997 yapmış mesela. Böyle değişiyor. Ama mesela birisi beni yenememiş. Orada gördüğünüz üzere. Ve intikam al diye şeyler var. İsterseniz onların intikamı diyorsunuz. İntikam ateşi dolu içim Evet. Öyle yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir de buradan gidebiliyorsunuz. Çok da gitmek için okun Buradan meydan oku şeyi var. Meydan okuyabiliyorsunuz buradan arkadaşlar. Hepsinden arkadaşlar uygulayacağım. Ki daha hızlı gidebilelim. Ve birinci olabilirim Birinci olursak ne olur? Kral oluruz. Kral olursak ne olur? Pro oluruz. Tamam çiftlik redden uygulamayacağım biliyorsunuz ki tek reddi şey yaramıyor. Yani para vermeye yarıyor tek. Evet meydan okuma başladık. Evet arkadaşlar burada arabalarımız değişecek. Bakın şurada gördüğünüz üzere mesela adam adam nasıl gidiyormuş? Böyle gidiyor arkadaşlar. Adam işte tam böyle gitmiş. Nasıl gittiğini şu an görüyorsunuz. Bu arabam değişecek arkadaşlar. Onunki de değişiyor. Benim bu arabam çok hızlı arkadaşlar. O yüzden onun önüne geçebilirim. Evet bakın arkadaşlar. Onun önündeyim şu anda. Bu araba baya baya hızlı arkadaşlar. Baya baya hızlı. Bu da güzel araba ama onun kadar hızlı değil arkadaşlar. Ama önemli değil. Her türlü yeneceğimizi düşünüyorum. Adam mesela öyle gidiyor arkadaşlar. Ama biz daha hızlı gidiyoruz. Evet. yani arkadaşlar. Yani onun rekorunun üzerine rekor koydum arkadaşlar. Çiftekledim. Mesela i̇şte arkadaşlar bunu izlediğinizde de 11 bin lira veriyoruz size. İsterseniz inanın. Mesela bunun ödülü var arkadaşlar. Ama sadece günlük 5 maç yapabiliyorsunuz. Eeeem. Bu maçlarda yenerseniz size ödül veriyor. Evet hemen size attı arkadaşlar. Şöyle hemen tüm ödülleri göstereyim. Evet arkadaşlar bu ikinci ödül. Üçüncü ödülümüz. Bu dört. Yani üç. 4 ve 5. 5. 3000 kredimiz verdi arkadaşlar. Böylelikle günlük ödül kazandı. 12 görev daha yaparsam oradan ödüllerecek bize. Bunu al diyebiliyorsunuz ve görevleriniz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Bir sürü varmış. 5 daha 7. gününe hepsini alabiliyorsunuz. Arabamızı Al. Dık. Evet arkadaşlar yeni arabamız Ferrari F50 çok güzel berba. Bununla yükseltebiliyorsunuz parçaları var. Ancak ben dediğim gibi onu yapacağım için şapmıyorum. Evet arkadaşlar bir de burada buradan şey yapabiliyorsunuz arabalar var mesela böyle ben de açık olmayanlar var tabi oralarda da yarışabiliyorsunuz arabalarla ama botlar botlara benim burada en sevdiğim B bölümünde BMW bir tane araba var 5000 lira veriyor çok güzel tabi birinci olursan bu A bölümü benim bölümde Evet ama arkadaşlar diyemiyoruz. Neden olduğunu ben de Oyunun her şeyini çözdüm ama onu çözemedim. Burada da yaşayabilirsiniz istediğiniz bölümde. Ama ben Dubai, Ters Mercedes yaşayacağım. Evet arkadaşlar ilk oyuncuyu geri attık ikinciyi de, üçüncüyü de, dört mü olacak, dört oldu, beşinciyi de ve böylelikle birinciyiz. Yani birinci attım ikinciyi, attım üç, dört, beş, beş kişiyi de dış hmm, arkaya gönderdim yani kaza yaptırdım. Böylelikle birinci ben oluyorum arkadaşlar. Dubai tersi hiç demiyorum arkadaşlar gerçekten hiç. Güzel bir yer değil. Hayır. Dümdüz böyle. Etti arabaya. Yine oluyordu. Allah'tan olmadı. İnanakadar bizim araba. Evet. Düz yaptık arkadaşlar. Üç düz virül. Son anda arkadaşlar doğru yere. Pek sevdim ben. Atladık. Uçtuk. uçtuk. Tüy oldu kadeyan. Evet, bitmesine yarışımızın Atgalaynen atlar bitti, bitti. Bu yarışta bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu yarışta bittiğine göre başka bir şey yapabiliriz. Bunları reklam oynatırsanız arkadaşlar böyle daha çok para verebiliyorsa. Evet arkadaşlar oyna diyorum hemen motor arkadaşlar burada motor yarışı da var tek araba değil bir dakika bölümde de işte motor yarışını göstereceğim umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay